Hani bu hayallere kavuşulmasa da bununla ilgili umutlar devam edeceği için korkmanıza gerek yok diyorum. Çok çocuklu ailelerde çocuklarınızın eğitimiyle ilgili karışmalar söz konusu olabilir. Özellikle erkek çocuğu olan yengeç burçların çocuklarınız çok başarılı. Mühendis kafası, doktor kafası onların enerjilerini yormayın. Hatta altyapılarını sporla oluşturursanız onlar daha sağlıklı, daha keyifli kevifli Ebeveynler, ebeveyn olabilirsiniz. Çocukları yoruyorsunuz diyorum. <gülüyor> yormanıza gerek yok özellikle değerli yengeç burçları aileler yani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 durumda olmadan yapmayın